Of, of of kekliğin kayadan sektiği sekiş Gülüle bülbülün döktüğü yangış. Ah yarın iğnesi ile dikirendik İkiş kıyamak başarı kadar sökülmezmiş. imiş mi of yine mi ben yandım Parladan ortadan yollar çamur olmadan Kız alacaksan al beni dürdü ban duymadan Dürüçlüdün dürü dürü dürü dürü Aşağı seyit de doğdum aşağı büyüdüm uzaklara gitmedim uzaklara gittim gelirim diye sabahınca doldurdum vururum diye hiç aklıma gelmez ölürüm diye Kurvetten gelmişim yorgunum hancı şuraya bir yatak ser yavaş yavaş aman karanlıkları görmesin gözüm beyaz perdeleri çek yavaş yavaş Silah burcu burcu, ille kucağım, sonra ben derdimi anlatacağım, otur başucuma, sor yavaş yavaş. Bir oğlan bir kız, iki kardeşiz biz. O da Deniz'e de burda yok, ben yalnız kaldım, bir hanım buldum, o hanım baraba, yaşıyoruz gari. Çocuklarımız oldu, aşağısı ne yapar, ilaç verlik yapar. o çapa çapalıyordu, ben de çiz sürüyordum. Uzaktan değil ki zaten deyzem'in kızı. Baktım Nazlı deyze'ne. Bunu ben alayım bari. Bu çok acar dedim. Besleyecek beni dedim. Ben de de biraz. <gülüyor> sen tembelsin oğlum al, al bunu bu seni besler dediler bana. Ben de aldım besliyor beni. Sen oturuyorsun ne deyorsam, sen? Oturuyorsun ne canım. Oturdukı gördüm ya. Leşberlik yaptım. Öküzlerle o günün behrinde. Ta Sindelkırı'nda çift süredik de tabura bura gelirdik. Yayan yapıldık. Orada Sindelkırı'nda ekini ekersin, çifti süresin. Akşam olur ikindin yıla. versin akşam ekmeğine buraya gelirsin. Yer içersin, zıp yatasın. Erka kalsın, mallara bakarsın. Malla yaygısını yedi mi? Ondan kere katı verirsin önüne. Ha bakam ta Sindel'e. Ora varsın. Koşuversin malları çifte, sür bakalım sür bakalım sür, çifti sürersin öğlen yıla hemen, çifti bitir sürgüye çıkıversin bir de sürgülersin oradan katıversin malları önüne, mini versin sözümü bana yaşaya hadi aşağı seydi bulursun. Dünyanın işi böyleydi dedem be, şimdi motorun var, motorla ne var gari iş görmeye. Aşasette ah, de, eskiden denleşber dedim. Şöyle bir sanatçıyım ama bir şişelik yap dedi bir dokumacılık çarşaftı kurdum. Ha. Hanıma soran ben de bilmiyordum. <gülüyor> <Ha, de. gülüyor> Yalnız da bir tek çocuğumuz var ya Geri kalanı yok burada. <gülüyor> bir kızlık olan Deniz'i de. Bir de burada. Ha, ha Fransa'dakını unuttum. Bir de Fransa'da. Dünyayı böylelikle bitirip gideriz. Sikaya al, bilaya Dünyayı dolaşıyon değil mi? Of of kekliğin gayadan sektiği sekiz gülüle bülbülün döktüğü yanış. Ah yarın iğnesiyle dikrendik hiç kıyamak başara kadar sökülmezmiş Ben Beynim of yine mi ben yandım. Palladan ortadan yollar çamur olmadan. Kız alacaksan al beni dürdü bu ban duymadan. Ama ben soruyom da Cevabını veriyor. Bilmediğimi soruyor. Sen ayırdın bizi. Karşı karşı duralım, masaları kuralım. kız seni aşık diyorlar. Sen ne intan olalım demiş. <gülüyor> bu ne sevgi ah, bu ne ızdırap, zavallı kalbim. Ne kadar harap, nasip olsun bir yudum şarap. Doldur içelim yerellerinden evet. Kızım dünyada neşiyle yaşanın Boyna yüz göz turşulan hasta ol burşur olur mu dünya olmaz dedim, Hadren değil. yüce da başında bir top kardım. Ah yerlerden yesiden ılgı dılgı deridim Ah, ezelden en muhabbetli yarınla benedim. Şimdiden hele gözlere diken mi olduu, kov diyo. İşte aşağıda doğdum, aşağıda büyüdüm. Ondan geri yapmaya başladık. Şimdiye kadar tarlalarımız böyle ipi vardı. iki ikisi eskere gitti, biri orada. Hep gitmeden de evlendi. Biri orada kaza yaptırdı. Deniz'de de, Oğlum oğlumun düğününe gittiydi, orada kaza yaptırdı. Arabası bitti, kendi sakat oldu. Kalsı emekli, kocası da emekli. İki de çocuğu var, iki kızı var. Onlar da ev verdi, çıkardı kızları, kızların yanında bakıyor, babasının evinde babasının anasına bakıyorlar. Anası yine kızların çocuğuna bakıyor. 20 yaşında indir en yaşlı, çok uyu, kızım zaman çok duradık. Yok çocuktan anamın her işi ipliği yerdirdi, çul dokudurdu. Tulu batadım, yerdim, çıkıkta, bükeydim. 6-7 kadar çul dokuduk. Yarısını da satardık. Oğlanlar kızda evelince çalgı il oldu düğünü. Bir de oğlan kardeşim vardı büyük onu, onu kutu oldu onu kuta çalgı oldu onu kuta da geldi geldik gelini. Kalanını da yedik hep gelince çıkardı ev verdik. Hindi işiyle geliyor taksiyle geliyor vallahi. <gülüyor> hep taksile geliyor olamıyordu. Ev verdik çıkardık Allah Allah. Gör, gösterdi hepsini kızım. O Alamay'a yatırdık da böyle telefon eder, anlıyor nasılsınız, iyi misiniz diye. Sabahla kalkıverdik, sinderlere giderdik, ya yana, uzaklara. Neredeyse iki saat vardır onlar öyle. İki saattir yayan gitmek. Yayan giderdik, yayan geldik, ışıklarımız oldu, eşeklerimiz oldu, onları minaydık. Gençlerimiz de yayan oldu. verdik yola. Sabahla erken çıkardık. Akşam da erken geldik kızım. öyle vakit geçirdik. Şimdi herkes hep mühitli. Mini veriyorlar sabahla. Ya ovalara gidiyor Süremiz var daha, daha da işleyen yoklar. Güven işliyor. Kendini ekip bıçıyor. Bize bir şey yok. Biz de bu, bunun onun ailesini yiyoruz. Ve Tekirdağ'daki kendi aylıklarını yiyorlar. Teğinde de kendinden evi var. Çok şükür. Herkes Çok şükür. Kızlar var iki kız var. Geliyorlar mı ziyarete sizlere bayramlardan? Geli, geli bayramlarda. Eveli benim büyü olamadı hemen bir telefon edat işe sıkıldık mı? Sabağlıya düpledi. E ee, hindikar sakat oldu. Tekine çok şükür gari iyi. İki bir kızına bir olurdu olma. Olanı ev verdi kız da okuyor. Başardı. Baş... Eskiden baş... okulda yokmuş hiç gitmemiş. Ha. Gittin mi okula? Ha. Nazlı diyem? Anam okutmadı yoksuzluktan, hurlada iplikler eğirdim, çukurlar o götünde pamukla buradım atadım da okutmadı ana. Çol okuyacaktım ya, okutmadı yoksuzluktan okutmadı. Şimdi hiç bir işin olmayacak okuyacak kızım, her yeri bilecek, denizliği biz bilmiyoruz, everi biliyorduk şimdi bilmiyoruz, hep çocuğumuz, çoluğumuz orada Bu bu da hiç bilmiyor. Götüren olsa götürüyorsun, götüren olmazsa gö öyle. Gö Meselemeler söylerim. Sen de söyler misin? <gülüyor> ben de söylerim. Söyler misin bize Ben de tane? söylerdim de hindi söylemiyorum gari. Kırlara gittim mi ağzıma havayı alırım, koca tarlalara eğilirim, boyuna çapa çapalım. Üç gün biliyordur bizim tarlaları. Yakında, mezarların kıyısında. Kamuklara yekeriz, tarlılığa yekeriz, iPhone'lar yekeriz. Oralarda çok çalıştım, bir ile kadar çalıştım. Yine gittim mi yine çalışırım.